ax polinomu bx polinomuna bölündüğünde bölüm ax bölü bx eşittir qx artı rx bölü bx olarak ifade edilmiş. Bu ifadede verilen qx ve rx de polinommuş. Ayrıca rx polinomunun derecesi bx polinomunun derecesinden küçükmüş. Kulağa epeyce karışık geliyor öyle değil mi? Ama korkulacak bir şey yok. Şimdi bir bakalım nereden, neresinden başlayabiliriz. 7x üzeri 6 artı x küp artı 2x artı 1 bölü x kare şeklinde verilmiş bir başka bölümü bu formda yazmamız isteniyor. Payda da x kareyi görüyoruz. O halde bu ifadeyi 7x üzeri 6 bölü x kare artı x küp bölü x kare artı 2x bölü x kare artı 1 bölü x kare olarak düşünebiliriz. Şimdi de tek tek bunların sonuçlarını bulalım. 7x üzeri 6 bölü x kare ne eder? x üzeri 6 bölü x kare, x üzeri 4 eder. O zaman cevabı yazmaya başlıyorum. 7x üzeri 4 artı, sonra x küp bölü x kare. Bu da x eder. Evet, artı x. Sonra 2x bölü x kare var. Soruda bizden istenene hemen hatırlayalım. r x bölü b x şeklinde yazmak istiyoruz ve r x'in derecesinin b x'in derecesinden küçük olması gerekiyor. Aynen burada olduğu gibi. 2 x'in derecesi x karenin derecesinden küçük. Bu birinci dereceden, bu da ikinci dereceden. Cevabı geri dönecek olursak. Bunu da, Artı 2x bölü x kare olarak yazabilirim. Ve son olarak da artı 1 bölü x kare yazalım. Evet cevap bu şekilde verebiliriz ama soruda bizden istenen tam olarak bu değil. Bizden qx, qx'i 7x üzeri 4 artı x olarak düşünebilirsiniz. qx artı rx'in bx'e bölümü şeklinde bir cevap isteniyor. Burada Rx bir polinom ve Bx, x kare oluyor. O halde bu son parçayı 2x bölü x kare artı 1 bölü x kare yerine 2x artı 1 bölü x kare şeklinde yazabiliriz. Buraya parantez koyalım ki sistem ne demek istediğimizi anlasın. Şimdi bakalım. Bu polinomun bu parçasındaki terimlerin derecesi x karenin derecesinden ya büyük ya da eşit. Bundan dolayı bölme işlemi yaptık. 7x üzeri 6 bölü x kare, 7x üzeri 4, x küp bölü x kare ise x eder. Ve derecesi x kareden küçük olan terimlere geçtiğimde, yani 2x artı 1'i de 2x artı 1 bölü, x kare olarak yazarak soruda bizden istenen şeyi yapmış oluyoruz. Peki cevabı kontrol edelim. Tabii ki doğru. Şahane.